Hastamız Fatım Özdemir, 108 yaşında, bize Covid şikayeti geldi. Hastamızı yatırdık, hastanın aynı zamanda kronik kalp rahatsızlıkları da var. 108 yaşında olmasına rağmen kendisi ve yakınları aşılı, tam doz aşılı. Hastamız e, belli bir süre yaptıktan sonra şu an şifa ile taburcu oluyor. Hasta ve yakınları tam aşılı olduğu için o, o aileden biz kökdeşin bir hastalığı hasta görmedik. E, ağa geçen hastamız Fatım teyzeydi, 108 yaşında ve kronik kalp ritim bozukluğu vardı. Yatırdık, o kendisi de şu an şifayla tabulcu oluyor. Ee, şu anda da gördüğümüz tam aşırı olup da kötüleşen çok hastamız olmadı. Fatım teyze de onların bir örneği. O yüzden bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza tekrardan aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Babaannem Covid'i e atlattığı için çok mutluyum. Özellikle doktorlarımıza, hemşerilerimize, hemşirelere çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Vatandaşlardan tek bir dileğim var. Onlardan aşı olmanızı istiyorum. Nasıl <gülüyor> göreceğiz? <gülüyor>